Pedal Box Plus montajını gerçekleştirdik. Şu anda test üçüne çıkıyoruz. Bakalım neler yaşayacağız birazdan. Şu an cihazımız kapalı. Şu an cihazımız bu, kapalı değil evet, mi? Evet sizin her zaman He. kullandığınız araç. Aynen. Birazdan değiştireceğiz bu aracı. Klasik. Ben şimdi şurada bir basayım. Aa, pedal Box ne bana? Önce birazcık pedal Box bizi... e, aracın gaz pedal tepkimesini güçlendiren elektronik bir cihaz. Alman teknolojisi. Elektronik gaz pedalı olan araçlardaki gaz pedal hassasiyetini arttırarak araçlardaki kronik problemleri ortadan kaldırıyor. Bu problemler e, hantallık, devir düşmesi, rampada bayılma. Mesela şu an, şöyle size biraz yaşatayım. Mesela şu anda bak agresif biraz. Aynen. Fark ettiysen. Güzel bir agresiflik var yani. Şu anda spor plus modunda cihazımız. Bak kapatayım. Oo, Kapattığım anda hemen şu anda durdu bak yani, biraz. Aynen. Fark ettiysen. Bir ve açtığını yine atıyor Şimdi açtım. Şu anda açtım yazıyor. Ayağım 2000 devir sabit kalsın mesela. Şimdi kapatalım. Modlar arasında geçiş yapacağım. 2000 devir sabit gidelim. Şu an sabit gidiyorum 2000'de. Eco ne kadar? Spor. Evet. Sport Plus. Evet, akıyor bakın. Ayağımı kapattım. Yani bu araçlarla yaşadığımız kronik problemler ortadan kaldırıyor. Yani hızdan, performanstan daha önce yani bunu vurgulayabilirim çünkü yani basmak istesek de önümüzde trafik var. Sürekli frene basıp kaza bastığımız için araba çok geç devir alıyor. Peki bu yakıt tasarrufu ile ilgili bir şey Yani var. ortalama %7 oranında net yakıt tasarrufu. bunun da e, mantığı şu yani şimdi eski sürüş... Açık Tabii şu anda eski sürüş alışkanlılın oldu sen. Gaz pedalına böyle hafif dokunman yeterli. Önceden Arada çok çok daha fazla ya. basıyordun ya gaza. Alışmışız. Mesela bak şu rampada bir test yapacağız. Dur, Şimdi dur, cihazımız dur, kapalı. Dur. Farz et ki böyle bir yolda bu şekilde durmak zorunda kaldın. Cihaz kapalı iken çok sakin bir şekilde bir kalkış yapalım. Bu yeterli. Şimdi aynı tepkimeyle asıl senin arabanın beygir ve torku şu anda kullanacaksın. Aynı tepkimeyle tekrar kalkalım bir aradaki farkı gör. Onu açıyor değil mi? Aynen. aracın ruhsattaki beygir ve torkunu şu anda kullanıyorsun. Ee, tamam. Yani anladım. sana anladım bu gücü doğru zamanda kullandırıyor. Cihazımız aktif. aracına göre sürüş keyfini işte kullanıcılar değiştirebiliyor. Mesela ekonomik modu, spor modu, sport plus modu gibi. Yani yaş aralığına göre bayanlar ekonomi modunda daha rahat kullanıyorlar. Rampalara göre sport plus modunu açabiliyorlar. Abi en iyi tasarım. Nasıl genel olarak iserin? Çok güzel, çok beğendim. Bunu gelip yani merak eden insanlar, Kendi arkadaşlar yani gelip GMG garajı test edebilirler. Tavsiye eder misin sen? Tabii ki canım. Test etsinler. Kendileri görsünler. Ben hiçbir şey tavsiye etmeyeyim. Evet. Gelsinler kendileri görsünler. Ben bile anlayabildiysem bunu. Vay be. Bir de... Yani işin enteresan tarafı. Hep lazım abi. Duruyorum. Kalkıyorsun. Solluyorsun. Tekrar dur. Kasisten geç. Döner kavşaklar. Ya Hep dur, dur kalk içerisinde. artık içerisiniz. işimiz full. Arabayla olduğu için. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Buna bakmak zorundayız. Bunu Aynen. düşünmek zorundayız. Bunu düşünürken de cebimiz de düşünmek zorundayız. Bizim o vereceğimiz 199 euroyu değil mi? Tabii. Orta Zaten çok paket. küçük, yani zaman içerisinde kendimiz Beni öyle Beni bir ediyoruz. ayda çıkartır mesela yakıt tasarrufu Bir de en güzel gibi, tarafı ne biliyorsun. biliyor musun? Bunu telefon gibi değil. Telefonu aldın, ikisine kullandın, çöpe at veya düşük maliyetlere sat değil. Bunu bir kere alıyorsun. Aldığın araba özelliğine aktar. Ha, yani çıkart, garantisi at, ömür at, boyu. Anladım. Audi sattım, BMW aldım. Direkt BMW'ye, GMG garaja gelip değiştirebiliyorsun. Anladım. Açalım abi. Açık zaten. Açık yok, şimdi açtı. Değil mi? Değil mi? Allah Allah Allah. Allah Allah. Bu öyle güçlü bir araba değil arkadaşlar. 1.6 bir, bir araba. Öyle evet. bir geri atması yok yani burada. Aynen ama öyle. şu an ben o geri atmayı alışamadığım için herhalde hissediyorum çünkü atıyor yani. İşte bu, hani biraz muhabbeti var ya, ayak buna alıştığı zaman işte mesela. Çok rahat yemelemle oduyor. Şimdi ben şöyle gideceğim abi. Yolda giderken kapatır mısın? Abi, sabit hı hı. devirde gideceğim. Hı hı. Kapa bak. Geri alıyor arabayı. Şöyle içime çekiyor. <gülüyor> Vay be. Vallahi çok güzel çastın. Çok seviyorum. Teşekkürler. F -f -f -f -f -f ben teşekkür ederim abi. Sağ olasın gelip test etsinler yani. Ben hiçbir şey demeyeyim onları gelip test etsinler Aynen.